Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Çok sorduğunuz bir sorunun yanıtını bu videoda bulacaksınız. O mu bu mu videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız ise hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz Huawei MateBook D15. Sağ tarafımda ise Huawei MateBook D14 dizüstü bilgisayarlar. Hangisi daha iyi sorunun yanıtı bu videoda. Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde Teknoloji Oku YouTube kanalında hem Huawei MateBook D15'i hem de Huawei MateBook D14'ü incelemiştik. Çok da yorum geldi arkadaşlar. Hem kutu açılımı yaptık her iki bilgisayar içinde hem de inceleme videoları çektik. Onları da şimdi yukarıdan zaman içinde vereceğim onları oradan da bakabilirsiniz. Ama çok soru geldi. Onu yapayım, bunu mu alayım? Çünkü gördük ki siz takipçilerimizin, abonelerimizin kafası birazcık karışık. İşte bu kafa karışıklığını gidermek için bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi bir tablo hazırladım ben. Birazdan ekrana o tabloyu vereceğim sizlere. Her iki bilgisayarın da artısı var, eksisi var. Eksi demeyeyim ama veya artı demeyeyim ama farklı olduğu tarafları var. Birbirlerine çok benzeyen tarafları da var. Birbirlerinden ayrışan tarafları da var. O yüzden tercih noktasında hangisi daha iyi sorusu yerine hangisi sizin için daha uygun sorusunu sormanızı öneriyorum ben. Çünkü bu ondan daha iyi, bu bundan daha kötü diye bir şey yok. Birinde başka bir şeyler varken diğerinde o başka şeylerin dışında başka şeyler var. Birisi sizin için önemli olabilir, öbürü hiç önemli olmayabilir. O yüzden karar vermeden önce bir ihtiyaçlarınızı, beklentinizi netleştirmeniz gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, donanım anlamında 3 aşağı 5 yukarı her iki bilgisayarda aynı donanım sahip işlemci olsun, RAM olsun, aynı donanımla geliyorlar. Bu bakımdan performans anlamında çok büyük bir fark sunmadıklarını belirteyim. Hemen hemen aynı performansı. Hem oyunda hem günlük kullanımda hem de diğer kullanımlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı performansı sunuyorlar. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. O tablo üzerinden adım adım ilerleyelim isterseniz. Tabloda Huawei MateBook D14'ün ve Huawei MateBook D15'in özelliklerini yan yana karşılaştırdım. Ekranlara bakıyoruz. İsimlerinden de anlaşılıyor zaten. Birisi 14 inç, diğerisi 15.6 inç. Yani aralarında bir nokta altı inçlik bir fark var iki bilgisayarın eğer büyük ekran benim için önemli derseniz D15 Küçük küçük olsun hafif olsun derseniz D14 hafiflikten de kastım. ilerleyen satırlarda göreceksiniz tabloda İkisinin ağırlığı da birazcık farklı 200 gram fark ediyor bu arada neredeyse ama farklı mı farklı Kullanılan panel teknolojisi her iki bilgisayarda da IPS panel kullanılmış arkadaşlar ekranlarında Ekranların çözünürlüğü ise 1920x1080 piksel arkadaşlar Ekran parlaklığına bakacak olursak her iki bilgisayarda bize 250 nitlik bir ekran parlaklığı sunuyor. Az önce söyledim zaten her iki bilgisayarında da işlemcisi AMD Ryzen 5 3500U ve her iki bilgisayarında da ekran kartı daha doğrusu bütünleşik ekran kartı biliyorsunuz bu Radeon Vega 8. Yine benzer şekilde her iki bilgisayarda da 8 GB'lık DDR4 RAM kullanılmış yine bir benzerlikten bahsedeyim. RAM arttırma imkanı ikisinde de bulunmuyor. Yani ben bir RAM alayım, sonradan bunun içine RAM takayım, 16 GB olsun. Bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Ancak önemli bir fark var depolama tarafında karşımıza çıkıyor. Huawei MateBook D14'te 512 GB'lık bir SSD yer alıyor. MateBook D15'te ise bu rakam 256 GB. MateBook D14, hemen şu sağımda görmüş olduğunuz arkadaşımız çok daha büyük bir depolama kapasitesiyle geliyor. 2 katı. Bunda 256 var. Bunda 512 GB var. İkisi de SSD olduğunu söyleyeyim. İkisi de hız anlamında bir farklılık yok. Ama alan anlamında daha büyük bir yer sahibi oluyorsunuz. D14 alırsınız. Ama D14 bu avantajlarına rağmen küçük bir dezavantaja da sahip. D15'in üzerinde bir 2,5 inçlik depolama yuvası bulunurken d 14te böyle bir imkan yok. Yani D15'in Depolama kapasitesini içine bir disk koyarak, SSD koyarak arttırabiliyorsunuz. Ama D14'te böyle bir imkan bulunmuyor arkadaşlar. Ancak harici USB falan bağlamanız lazım. O da ne kadar tatmin eder. O ayrı bir tartışma konusu. Ama D15'te böyle bir özellik var. Depolama kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Teknik özelliklerle devam ediyoruz her iki bilgisayarında. Gömülü kamera var. Malum bu Function tuşlarının arasına konulmuştu F6 ile F7 arasında. İkisinde de aynı kamera aynı şekilde geliyor. Bu kameranın özelliklerini de bahsetmiştik. Beğenmediğimiz tarafı ise görüntü açısını ayarlayamıyorsunuz. Ama güvenlik açısından, gizlilik açısından da kapanabiliyor olması güzel bir seçenek olmuştu bizim için. Her iki bilgisayarda da Huawei Share özelliği var. Biliyorsunuz Kirin 980 ve üstü işlemci kullanan tüm Huawei ve Honor marka cep telefonlarını doğrudan doğruya bilgisayarla eşleştirip telefonu bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu özellik her iki cihazda da mevcut. Gelelim farklılıklardan bir tanesine. Ekranda görüyorsunuz Huawei MateBook D14'te klavye ışıklandırması var ama D15'te klavye ışıklandırması yok arkadaşlar. Çok büyük bir olay mı? Değil ama bunu isteyen çok oluyor bazen. Özellikle geceliğin bilgisayar kullanırken veya karanlık bir yerde bilgisayar kullanırken tuşları görmek açısından bu ışıklandırma iyi oluyor. D14'te iki kademeli bir ışıklandırma mevcut, D15'te yok. Her iki bilgisayarın ortak noktalarından bir tanesi ise parmak izi okuyucu. Güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu var. Her iki bilgisayarda da bu güvenlik teknolojisi yer alıyor. D14'te 56 Watt saatlik bir pil varken D15'te bu rakam 42 Watt saat. Yani D15 daha büyük olmasına rağmen pili biraz daha güçsüz, daha küçük bir pil tercih edilmiş. Bu da ne deneyişi ne anlama geliyor? D15'te yaklaşık 5 saatlik bir pil ömrü varken 5-6 saat diyelim... D14'te ise bu 6-7, hatta eğer e, güç tüketimini azaltırsanız ya da çok yoğun uygulamalar kullanmazsanız bu rakamı 8-9 saat, saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Oldukça iyi bir pil ömrü sunuyor D14. Her iki bilgisayarın ortak noktalarından bir tanesi, her ikisi de USB Type-C üzerinden şarj oluyor. Çok güzel bir adaptörü var, telefon adaptöründen birazcık büyük olan ve bu adaptör yardımıyla bilgisayarınızı şarj ediyorsunuz. Bu şu anlama geliyor, ikisi için de geçerli bir durum bu. Eğer PD dediğimiz Power Delivery desteği olan bir e, harici pil çözümünüz varsa bu cihazları o pil üzerinden de şarj edebilirsiniz. Önemli bir nokta bu arkadaşlar. Hani dışarıda elektriğin olmadığı bir yerde harici bir piliniz varsa onu da o şekilde şarj edebiliyorsunuz. Biz öyle bir ürün incelemiştik. Anker'in e, PD20000 isimli bir ürünü vardı. Şimdi yukarıdan onun ben linkini de koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. O teknoloji ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor en azından bir fikriniz olmuş olur. Gelelim iki bilgisayarda da olmayan özelliklere. Kart okuyucu yok arkadaşlar. SD ya da Micro SD herhangi bir kart okuyucu ne D15'te ne de D14'te bulunmuyor. Aynı zamanda Ethernet girişi de yok. Yani kablolu bir internet bağlamak isterseniz bu bilgisayarlara ekstra bir donanım almadan mümkün değil bu. Öyle dönüştürücüler var. İşte Type-C veya normal USB'yi Ethernet'e dönüştüren aparatlar, aksesuarları var. Onlardan almanız gerekiyor ama normal şartlarda üzerinde bir Ethernet bağlantısı her iki bilgisayarda da bulunmuyor. İki bilgisayar arasındaki önemli farklılıklardan bir tanesi ise USB sayıları arkadaşlar. D14'te ne yazık ki 3 tane USB girişi var. Ki bunun bir tanesi Type-C dediğimiz aynı zamanda şarj için kullanılan giriş. iki tane de Type-A dediğimiz standart USB girişi bulunuyor. Ama D15'te ise 4 tane USB girişi bulunuyor. Yine bunlardan bir tanesi aynı zamanda şarj için kullanılan Type-C. Diğer 3'ü ise Type-A dediğimiz bağlantı yuvasına sahip. Bu arada daha fazla USB, daha fazla aygıt bağlanabilme imkanı sağladığı için D15'in bu anlamda daha önde olduğunu söyleyebilirim. Evet yavaş yavaş sona geliyoruz. Önemli farklılıklardan bir tanesi ki zaten böyle olması da gerekiyor arkadaşlar. D14'ün ağırlığı 1.38 kg iken D15'in ağırlığı da 1.53 kg. Yani aralarında 195 gram kadar. Yani neredeyse 200 gramlık bir fark var. Çok büyük bir fark mı değil. Daha büyük bir ekran isterim ben derseniz tabii ki ağır olanı seçebilirsiniz. Bu tamamen ne istediğinize bağlı olarak değişen bir durum. Gelelim son nokta, son karşılaştırdığımız taraf, fiyat tarafına. Biz bu karşılaştırmayı çektiğimiz 9 Mayıs 2020 itibariyle Huawei MateBook D14'ün Türkiye fiyatı 5.499 TL idi arkadaşlar. MateBook D15'in Türkiye fiyatı ise 4.999 TL. Yani aralarında yaklaşık olarak 500 TL'lik bir fark var. D14 küçük ekranlı olmasına rağmen daha pahalı. D15 büyük ekranlı olmasına rağmen biraz daha ucuz. Ama muhtemelen bu pahalılığın sebebi bunda kullanılan pilin daha büyük olması ve SSD dediğimiz depolama alanının daha büyük tercih edilmiş olması diye tahmin ediyoruz biz. Tabi bu konuyla ilgili resmi bir bilgimizin olmadığını da belirtelim. Peki bu karşılaştırmayı nasıl izleyeceksiniz arkadaşlar? Şimdi... Ben tek tek bütün bilgileri verdim. Şimdi yine tekrar çıkartayım. Biz genel olarak görün bütün o tabloyu hangisinin nesi var, hangisinin nesi yok gibi. Bu arada farklı olan taraflarını mümkün mertebe yeşil işaretlemeye çalıştım. Hani artı olarak gördüğümüz taraflarını daha doğrusu diğer olmayan özelliklerde çizgi şeklinde gösterdim. Siz burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Sizin için ne önemli olduğuna karar verip ona göre tercih edeceksiniz. Yoksa o mu daha iyi, bu mu daha iyi diye bir şey yok arkadaşlar. Her ikisinin de avantajı var, dezavantajı var. O avantaj ve dezavantajları bir tartıya koyacaksınız. Ha benim için klavye ışıklandırması önemli derseniz D14'te var, D15'te yok. Benim için depolama alanı büyük olsun derseniz d 14ün daha büyük, D15'in daha küçük. Ama ben arttırmak isterim depolama alanı derseniz D15'te böyle bir imkan var, D14'te böyle bir imkan yok. Bu gibi bütün seçenekleri tek tek bakıp 10 dakikanızı almaz bu işlem. Ben bunu Benim için bu önemli, benim için şu önemli değil gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Kendimden örnek vereyim. Bence bir bilgisayarda kart okuyucu olması önemli ama siz için hiç önemli olmayabilir. O yüzden değerlendirirken bu şekilde değerlendirirseniz hangisini tercih edeceğiniz noktasında size yardımcı olacaktır bu değerlendirme. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili TeknoJoku takipçileri. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte hangisi daha iyi, o mu bu mu şeklinde bir karşılaştırma yaptık. Huawei MateBook D15, Huawei MateBook D14. ikisi de güzel bir bilgisayar olmuş. Donanımları hemen hemen aynı. Ekranları biraz farklı ve bazı ufak tefek farklılıkları bulunuyor. Ama genel olarak ikisinin de iyi bir bilgisayar olduğunu ben söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili anlatmayı unuttuğumuz, eksik gördüğünüz ya da